Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili Başaklar bu ay hayatınızı iyileştirme günlük yaşamınızın düzenine odaklanma dönemindesiniz ve genel sağlığınız Tabii ki ön planda olacak ayın konu başlıklarına şöyle bir bakalım bir Şubat'ta kova burcunda yeni ay var gezegeniniz Merkür artık retrosunu tamamlayacak 5 Şubat'ta ileri harekete dönüyor 15 Şubat'a kadar oğlak burcunda daha sonra kova burcunda ilerleyecek Venüs ve Mars ay boyunca oğlak burcunda birlikte hareket ediyor ve 16 Şubat'ta Aslan burcunda güçlü bir dolunay var Evet Satürn ne birleşen bir yeni ay hemen ayın ilk günü 1 Şubat'ta doğacak 12 derece kova burcunda sizin altıncı e, evinizde doğuyor bu e, yeni ay bu yeni ayla beraber hayatınızın genel detayları Aslında günlük hayatınız işte sağlığınız beslenmeniz diyetiniz iş hayatınız çalışma koşullarınızda bazı yenilikler var ancak Satürn'le birleştiği için bu sorumluluklara da dikkat çekiyor yani bir şeylere başlamadan önce belki gözden geçirmeniz ve hayatınızda elemeniz gereken bir şeyler olabilir çaba harcadığınız bir iş olabilir örneğin hani ilerleyemiyorsunuz belki bazı keşifler yapıp burada Yeni yol haritaları belirleyeceksiniz ya da sağlığınızda bazı yanlış alışkanlıklarınız var. Burada bu alışkanlıkları gözden geçirip e, sağlığınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak için biraz daha kişisel olarak sorumluluklarınızı alacaksınız bazı kısıtlamalar olabilir bir diyet gibi örneğin bazı kısıtlamalar işte kilo vermenizi gerektirecek bazı sağlık sorunları olabilir e, tüm bunlar gündeminizde olabilir e, kendinize ilgilenmeniz gerekiyor çalışma şartlarınızı bir yenileyebilirsiniz bunlar iş ve mesleki konularda da tabii ki bazı yapılandırmaları getirebilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Herkes aynı şekilde etkilenmiyor özellikle 12 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz var mı Eğer varsa bu yeni ayın size tesirleri olabilir daha güçlü hissedebilirsiniz ve ayın 16'sına kadar da yeni ay gündemlerimiz olacak 5 Şubat'ta zaten Güneş Satürn birleşiyor sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem yine iş ve çalışma hayatınızda özellikle otorite ile ilişkilerde biraz sorunlar olabilir kendinizi böyle bir kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebilirsiniz buna dikkat etmek gerekiyor aynı gün Merkür düzelecek düzelecek artık ileri harekete dönecek oğlak burcunda 5. E, evinizde olacak Merkür Merkürle beraber Venüs ve Mars ay boyunca zaten oğlak burcunda. Demek ki birazdan hani yaratıcılığınız, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz veya bunları geliştirebileceğiniz bir aydasınız. Bu ay ilgi alanlarınız, kendiniz ve kendi yetenekleriniz olabilir. Ve tabii ki özellikle ay ortasından itibaren size keyif veren konulara daha fazla odaklandığınızı söyleyebiliriz. Çocuklarınızla ilgili, özellikle geçtiğimiz aydan bu yana uğraştığınız konular varsa ya da şu ana kadar hani yolunda gitmeyen böyle sürekli bir kısır döngü içerisinde olabilirsiniz. Hani çocuklarla ilgili veya aşk hayatınızla ilgili romantik konularla ilgili. İşte şimdi bunların biraz da istikrara kavuştuğu biraz daha böyle kendi dengesini bulduğu ve size de memnuniyet verdiği bir sürece girebilirsiniz. E, kendi yeteneklerinizi keşfedip bunları geliştirdiğinizde belki bir eğitim alabilirsiniz kısa sürede de olsa ya da bir hobinizle daha uzun süreli ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Aslında bunların size e, sizin kişisel gelişiminize ve daha sonra belki iş hayatınız ve mesleki hayatınıza da önemli katkıları olabilir. Bunları da yine güçlü bir şekilde keşfedebileceğiniz bir aydasınız aslında sevgili başaklar. Ayın 16'sına geldiğimizde Aslan Burcu'nun 27 derecesinde dolunay var. 12. evinizi aydınlatıyor. Bilinçaltınızın hareketlendiği, kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili bir şeyleri keşfettiğiniz bir dönemdesiniz. Aslında bir farkındalık dönemi. Bu farkındalıkla beraber e, sağlığınızda, hayatınızda daki bazı olumsuzluklarda da önemli keşifler olabilir Aslan burcu dolunayı aslında bir şeyleri bırakmak anlamında hayatınızdan elemek anlamında da sizi teşvik ediyor sizin için doğru olmayan bir iş olabilir sizin için doğru olmayan bir beslenme şekli bazı zararlı alışkanlıklarınız bağımlılıklarınız olabilir Belki yine sizin için yanlış bir ilişki olabilir bunları fark edip hayatınızı elemeniz gerekiyor biraz içe dönme biraz hayatı sorgulama dönemi bir kısa bir tatil bir inziva olabilir ama bunu sizi güçlendirecek şifalandıracak bir dönem olduğunu da söyleyebiliriz aslında başak burçları çok güçlü etkilenmiyor. Çünkü bu sabit bir burçta, aslan burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında sabit burçlarda yani kova, aslan, akrep ya da boğada sizin gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu bahsettiğim etkilerin sizin için daha önemli olacağını, daha etkili olacağını söyleyebilirim. Dolunay etkileri ay sonuna kadar 20 Şubat'a kadar olan dönemde aslında devam edecek. 18 Şubat'tan itibaren Venüsle Mars çok güzel Oğlak Burcu'nda birleşiyorlar bu çok sizin için çok muhteşem bir açı Aslında gerçekten ilham gelen yeteneklerinizi değerlendirdiğiniz bir dönem 18 Şubat 19 Şubat 20 Şubat ve bu süreçte Jüpiter'in Uranüs'te de çok güzel bir destek açısı var ee, Jüpiter Balık Burcu'nda biliyorsunuz ilişki alanınızda şu anda bazı şansları fırsatları getirebiliyor size ilişkilerle ilgili Uranüs Jüpiter destek açısı böyle bir tanışma fırsatı getirebilir romantik bir tanışma olabilir işte Venüs ve Mars'ın da bunu destekliyor olması sizi heyecanlandıracak, kalbinizi çarptıracak güzel tanışmalar, işte biraz aşk hayatınızla canlanmalar getirebilir. Bunun yanı sıra tabii ki evli olabilirsiniz. Hayatınızda bir partneriniz olabilir. İlişkinizde bazı önemli keşifler olabilir. İlişkinizi canlandıracak keşifler olabilir. Çocuklarla ilgili hedefleriniz olabilir. Eğer çocuk sahibi olmak, ebeveyn olmak istiyorsanız ayın ikinci yarısı, 18 Şubat'tan itibaren gökyüzünüz size daha fazla desteklediğini söyleyebiliriz aslında geçtiğimiz ay bazı engellerle karşılaştıysanız bu ay bunlar daha rahat ilerleyecek gibi görünüyor ee, sağlık sorunları olanlar ama yine çocuk sahibi olmak isteyenler varsa yine 18 Şubat'tan itibaren bazı tıbbi yardımlarda işte sağlıkla ilgili olarak da adımlar atabilirler yine güçlü destekleri olacağını söyleyebilirim Evet e, mutluluklar artıyor keyif artıyor hayattan aldığınız keyif artıyor 23 Şubat 24 Şubat e, böyle romantik ortamlara katılabilirsiniz eğlenceli faaliyetler sosyalleşme işte böyle bir etkinlik olabilir iş hayatınızda da yine yaptığınız çalışmaların gerçekten başkaları tarafından takdir edilmesi ve sizi başarıya götürmesi götürmesi mümkün görünüyor 23 Şubat 24 Şubat ilişkilerde yaratıcılık alanlarında çocuklarla ilgili aşk hayatınızda çok güzel ilhamların geldiği çok güzel desteklerin geldiği günler. Evet bu ay 25 Şubat, 26 Şubat özellikle Merkür-Uranüs karesi biraz sert olabilir ama sizi çok fazla etkilemiyor. Sabit burçları daha çok etkiliyor. Elektrikli bir enerji var. Hava şartlarını da değiştirebilir. İşte rüzgarlar, fırtınalar şeklinde bir elektrikli enerji elektrik sorunları, arızaları teknolojik araçlarda olabilecek bazı böyle problemler, arızalar olabilir. Hani bunda kullandığınız özellikle araç gelişlere dikkat etmek gerekiyor. Elektrik kazalarına karşı da biraz daha bugünlerde, ayın son günlerinde dikkat etmekte fayda var sevgili başaklar. Evet, genelinde baktığımızda bu ay iyileşme ayı, şifalanma ayı. Ee, gerek günlük hayatınız, gerek çalışma koşullarınız, gerek genel sağlığınızla ilgili önemli uzun vadeli kararlar verip artık biraz hayatınızdaki olumsuzlukları elemeniz gerekiyor. Geride bırakmanız gerekiyor. İlişkilerinizin ve aşk hayatınızın da gerçekten güzel bir rutine girebileceği, romantizmin arttığı koşullar var. Özellikle ayın ikinci yarısından sonra bunlardan da bahsettim. Güzel, mutlu, sağlıklı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler,